Rüyada büyük abdest, yani B-O-K okay, görmek ne demek? Sevgili takipçilerim rüyada eğer ki tuvalete girdiniz ve böyle e, ısrarla her tarafın e, büyük abdest olduğunu görüyorsanız çok güzel gelişme içerisinde olduğunuz paralarla ilgili kesin sonuca kavuşmak. Eğer ki e, işinizle alakalı da yaşadığınız alandaki sorumluluklar, düzeninizle ilgili para konusundaki yaşadığımız krizleri, mirasla alakalı çözümsüz olan konuları çok rahat bir şekilde çözeceğimizi gösterir. Eğer ki e, pantolonunuzun içinde kendinizi e, bokla birlikte olduğunuzu hissediyorsanız bedeninizde, sizin e, çok güzel bir yolculuk ve yurt dışı ile ilgili yaşanacak, ekonomik olarak da kendinizi daha destekleyecek fırsatları yakalayacaksınız. Eğer ki e, iş yerinde oturduğunuz, ay, iş yerinizin alanını bok görüyorsanız yönetici ve yönetici olma yolundasınız. Kendi kariyerinizle ilgili hedeflediğiniz iş kurmak, imkanlarla ilgili güzel başlangıçları temsil eder. Eğer ki yatağınızın içerisinde bok görüyorsanız evliliğinizle ilgili bazı karışık olaylar, saklanan paralar, söylenen yalanlar ortaya çıkacağını uyarır. Eğer ki anneniz rüyasında evladım ben seni gördüm, bok içinde oynuyorsunuz derse, evet sizin için hayırlı, kazançlı evinizin, bereketinizin, aracı daha bereketli olacağını gösterir. Eğer ki babanız böyle bir rüya anlatıyorsa, babanızın geçmişe dönük borçları, yaşadığı krizler ya da işiyle ilgili yaşadığı problemlerin çözülmeye, haklarıyla alakalı noktada güzel evreyi temsil edeceğini gösterir. Eğer ki bir evladınız kız erkek ayrımı yapmadan anne ya babaya ben rüyamda bok gördüm her yerim bok içerisinde diyorsa arınmak, başarıya, kendi yapacağı planladığı kitabı olabilir, ile alakalı alan açabilir, eğitimiyle ilgili yarım bıraktığı yada... Da ilişkisiyle ilgili yara duyduğu birçok noktada şifalanmak onun güçleneceğini gösterir. Eğer ki kapınızın girişinde bir bok görüyorsanız dışarıdaki insanların sizinle ilgili güzel konuşmaları değil dedikodu ve onların pis, sizin hanenize pislik atma gibi durumlar olabilir. Eğer ki bok alıp evin içerisine götürüyorsanız dışarıdaki haklarınızla ilgili güzel kazançlar ve paranız ve borçlarınızla ilgili aydınlanmayı ama unutmayın ki eğer ki vücudun çurtunuzun her noktası gerçekten büyük abdestle varsa mesela kanser olabilirsiniz Hani deriz ya amansız bir hastalığa var ettiyseniz iyileşeceğiniz ve iyileştiğiniz her beden tekrar şifa bulacağın. Mesela hamilesiniz ve karnınızın için bok görüyorsunuz. Bebeğinizin gayet sağlıklı olacağı. Ya da hep hamilelik evresi düşünüyorsanız, rüyanızda avucunuza bir bok aldıysanız hayırlı ve ikiz çocuk doğuracağınızı uyarır. Yani bok görmek, bereket, aydınlık, hayırdır. Ama boku yediğinizi düşünürseniz dışarıda. Haram işler yapacağınızı ve yaptığınız işlerde evinizin ocağınızı kaybetmeyi gösterir. Yemek değil vücudunuzun her noktası ya da evinizin her noktasıysa bereket ama ağzınıza alıp yiyorsanız haram olan olayları, bağımlılıklara ve aile içerisindeki şiddetli geçimsizliklerin hat safada olacağı ve incitilecek ve kırılacak olaylara şahit olacağınızı gösterir. Allah emanet olun.